x bir doğal sayı ise, x'in elemanı olduğu diğer kümeler nelerdir? Daha önceki videolarda da gördüğümüz gibi, doğal sayılar kümesi ifadesi biraz belirsiz bir ifadedir. Doğal sayı ifadesi bazen negatif olmayan tam sayı anlamına gelir. Yazalım hemen. Negatif olmayan tam sayılar, bazen de tüm tam sayılar anlamına gelir. Ama bu soru için soruyu hazırlayanların neyi hedeflediğini ve hangi standartları beklediklerini göz önünde bulunduracağız. Yani onların bakış açısından doğal sayı ifadesi negatif olmayan tam sayıları kapsıyor. 0, 1, 2, 3 ve bu şekilde devam eden sayılar. Yani burada şu an sadece soruyu hazırlayanların bakış açısına göre düşüneceğiz. Bu konuda herkesin bakış açısı aynı değil. Soru yazarları doğal sayıları sadece pozitif sayılar olarak görüyorlar. Hatırlarsanız birkaç video önce bazı insanlar doğal sayıları sadece pozitif sayılar, bazıları ise sıfırı da kapsayan bir küme olarak görür demiştim. Bu soruda sadece pozitif tam sayılar olarak kabul edeceğiz. Tam sayıların aralarındaki sayılar tabii ki bu kümeye dahil değil. Bu soruda doğal sayıları bu şekilde kabul ediyoruz. Başka sorularda bu kümelerin başka şekillerde tanımlanmış olduğunu görebilirsiniz. Bu doğal sayılar 1, 2, 3, 4 ve bu şekilde devam ediyor. Ve tabii ki tam sayılarla ilgili herhangi bir belirsizlik söz konusu değil. Herkes bu konuda hem fikir. Bildiğiniz gibi tam sayılarda istediğiniz kadar negatife gidebilirsiniz. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, pozitife gidiyoruz. 1, 2, 3. Tabii ki pozitif yönde de istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Şimdi x bir doğal sayı ise, burada doğal sayı derken negatif olmayan sayı demek istiyorlar, başka hangi kümelerin elemanıdır? Öncelikle x bir doğal sayı, bu sayılardan herhangi biri olabilir. Buraya dahil ise, aşağıdaki kümeye de dahildir. Tam sayılar kümesinin alt kümesi yani. x bir tam sayıdır, tam sayılar kümesinin bir elemanıdır. Ama bu sorudaki tanıma göre sayma sayıların elemanı değildir, çünkü x sıfır olabilir. Sıfır doğal sayıların bir elemanıdır, ama sayma sayılarının değildir. x'in bir sayma sayısı olduğunu söyleyemeyiz. O halde kesinlikle bir tam sayı ve rasyonel sayıdır diyebiliriz. Çünkü tam sayılar 1'e bölünerek kesir şeklinde ifade edilebilir. Böylelikle x, rasyonel sayıların elemanıdır ve tabii ki en geniş küme olan reel sayılar kümesinin bir elemanıdır.